Sıfatı verilebilir. Bunu öğrenmiş oluyoruz tekrar. Teşekkür ediyoruz. Sırada sırada Kübra arkadaşımız var. Kübra Kaya. 20. yüzyılda tasavvuftan etkilenen mühtediler üzerine bir değerlendirme başlıklı tebliğ ile sözü kendilerine takdim ediyoruz. Buyurun Kübra Hanım. Selam Herkese, ee, ismim Kübra, ee, Ankara'ya Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Temel İslam Bilimleri tasarlı, ana Ses az bölüm. geliyor ses. Hocam mikrofonumda bir problem var o yüzden kulaklıkla konuşmak zorundayım. Yaklaştırayım tamam. biraz daha anlaşılır. Heh, olur. Yaklaştırırsan daha iyi evet. Tamam hocam. Buyurun. Tekrar başlayayım o zaman. Selamünaleyküm Herkese, hepiniz hoş geldiniz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Tasavvuf Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans Öğrencisiyim. İsmim Kübra Kaya. Bugün sizlere yapacağım sunum 20. yüzyılda tasavvuftan etkilenen Müftediler üzerine bir değerlendirme olacak. Çalışmamızın konusunda tasavvufun 20. yüzyılda yaşamış 10 Müftediyi o zamanın şartlarına, kültürüne, dini kabullerine ve yaşanılan manevi boşluklara göre nasıl etkilediği üzerinde çalışmamız bu konu üzerinde durmuştur. Önemi ise 20. yüzyıl Batı toplumundaki kişilerin ruhi boşluğunu doldurmak, sosyal bir çevre sağlamak, İslam'ı tüm boyutlarıyla öğrenmek ve kaleme alınan bazı tasavvufi eserlerinde tesiriyle tasavvuftan etkilenerek İslam'ı seçmelerinin dineme ve toplumu olan katkıları açısından önem taşımaktadır. Çalışmamızın e, yöntemi şahıs üzerine derinleşme ve literatür taramasından oluşmakta. Çalışmamızı üç ana bölümde ele aldık. Birinci bölümde Batı'nın 20. yüzyılına e, tarihi serüvenine göz atacağız. İkinci bölümde ise müftedilerin tasavvuftan etkilenme sebeplerine. Üçüncü bölümde ise tasavvuftan etkilenen, etkilenerek Müslüman olan müftedilere. Birinci bölümle başlıyorum, tasavvufu açıdan Batı'nın 20. yüzyılı, Batı kültürünün 20. yüzyıla kadar Hristiyanlık şekillendirmiş fakat etkisi giderek azalmış. Çünkü yapılan reformlar dindarlığı özel ve ferdi bir mesele olduğunu insanlara benimsetmeye çalışmış ve bu özel ve ferdiyet bize 1960 ve 70'lerde tasavvufu, tasavvufa bir kapı aralamış, ilgi çeken bir alan haline gelmiş. Birinci Cihan Harbi'nden sonra da ihtida haliseleri gittikçe yayılmaya başlamış. Tasavvuf iki ayrı kanalda yayılmasını sürdürmüş. İlk kanal Batı'da eşredilen tasavufa dair eserlerle, diğer bir kanalda da Batı'daki tarikat faaliyetleriyle olmuş. İkinci bölümümüzde müftedilerin tasavvuftan etkilenme şekilleri ve sebepleri üzerinde durduk. Mühtelilerin tasavvuftan etkilenme şekilleri rüya veya yaşanılan manevi bir olay etkisiyle, buna genelde taklidi olarak etkilenme diyoruz. Diğer bir etkilenme şekli ise uzun süreli bir araştırma sonucuyla, yani tahkiki boyutuyla tasavvuftan etkilenme ve İslam'a girmeyle olmuştur. Mühtelilerin tasavvuftan etkilenme sebepleri ise, İlk olarak Batı toplumunun yaşamakta olduğu manevi bunalım ve ruhi boşluktan kaynaklı. İkinci olarak tasavvuf ve tarikatların sahip olduğu özellikler insanlara çok cazip gelmeye başlıyor. Yeni Müslüman olanlara sosyal bir çevre sağlama, onları yalnızlıkta bırakmama veya dışlanmış bir hayat sunmama. İslam'ın tüm boyutlarının tarikatlarda gözükmesi. Iı, tasavvufi eserlerinin tercümeleri ve tasavvuf üzerine yapılan çalışmalarda tasavvuftan etkilenme sebepleri olmuş mühtedilerin. Üçüncü bölümümüze geçtiğimizde biz on mühtediyi ele aldık burada. Biri bayan olmak üzere on mühtediyi. Yavaş ee, yavaşla başlıyorum ben. Ee, Yivan John Gustaf Agoli, e, Abdülhadi ismiyle evet. anılıyor. Pardon, biraz daha yüksek sesle yapabilirsek. Peki hocam. Evet, Ivan John Gustav Aguilé, Abdülhadi ismiyle anılıyor. İsveçli bir ressam kendisi, bir anarşisti evinde barındırdığı için tutuklanıyor ve hapishanede Arapça ve İbranice ve Malayca öğreniyor. Arkadaşlarını da hapiste yazdığı mektuplarda İslamiyete temayülün başladığı anlaşılıyor. Mısır'da Derenborg vasıtasıyla İslamı ve İslam tasavvufunu tanıyor ve 97'de Müslüman oluyor. Abdulhamid İliş elke bir entisap ederek Abdulhadi adını alıyor. E, Renegenon dergisinde İslam tasavvufu ile ilgili tercüme ve makaleler e, yayımlıyor ve Avrupa'da en önemli belki de kendisinin özelliği Avrupa'da İbnül Arabi müthafası olarak tanıtıyor kendini. Diğer bir mütedidimiz e, Abdulrahit Yahya yani Renegenon. E, yüksek matematik ve felsefe tahsili, aynı zamanda da öğretmenlik yapmış bir kişi. E, arkadaşı vasıtasıyla batın ve gizli ilimlerle uğraşan bir cemiyetin ileri gelenleriyle tanışıyor. Mason hocalarına takılıyor, onlar da irtibat kuruyor. E, Agüeli, ve Şazeli, Agüeli ile de Şazeli tarikatına giriyor. E, geleneksel sufizmde geliştirip dünyaya yayan bir kişidir kendisi. Yine 1929'da Mısırlı bir kadın eserlerini neşrederek bir yayınevi kuruyor. kuruyor. Ee, Seyyidina Hüseyin Camii'nde tanıdığı bir şeyhin sohbetlerine katılıyor ve o şeyhden çok etkileniyor. Kendisi de zaten öldüğünde Seyyidina Hüseyin Camii'nde kaldırılıyor cenazesi. Ee, eserlerinde özellikle tevhid, vahdet-i vücut, insan-ı kamil, şeriat, tarikat, hakikat gibi mevhumları sık sık kullanan birisi. Modern dünyanın problemi ve buna çözüm reçeteleri önererek birçok entelektüel kişiyi de İslam'a çekmiş bulunmaktadır. Friedrich Schoen yani İsa Nurettin, diğer bir müfteliğimiz, Katolik kökenli bir aileye mensup ve böyle bir atmosferde yetiştiriliyor. Kardeşinin keşişliğe soyunmasından sonra tabii ailenin geçimi onun üzerine düşüyor ve tekstil desinatörü oluyor. Daha sonra ressam ve şairlik de yapıyor. Farklı ırklarla alakalı her şeye karşı her zaman için büyük bir ilgisi var. Özellikle Hindu inancında. René Genun'un Doğu ve Batı isimli kitabını bir arkadaşı gazete küpürü olarak ona takdim ediyor. Onu okuduğumda zaten yaşadığı manevi Halin bu kitabın içerisinde yazılı olarak e, bulunduğunu görüyor. René geleneksel tasavvufi bilgisini büyük ölçüde genişletip bir yayıyor. E, Paris camiinde de Arapça öğrenmeye başlıyor. Cezayir ve Fasta Şeyh Ahmed el-Alevi vasıtasıyla İslamla karşılaşıyor ve adını İslam u Reddin olarak değiştiriyor. O dönemin meşhur tarikatı Şazeli tarikatıdır. Şazeli tarikatı içerisinde mukaddem yapılıyor. Fakat bu mukaddemlik kendi müritlerinin söylediği kadarıyla tarikatı yayma ve ona mülçesi kazandırma olarak adlandırılıyor. Fakat öyle bir mukaddemlik değil. Sadece İslam'ın emirlerini yayma adına bir mukaddemlik. Kendi şubesini de Meryemiye adıyla kuruyor. Fakat bu isimle kurması bir rüya vasıtasıyla gerçekleşiyor. Yine Hazreti Meryem'i gördüğünü söylüyor aslında. Meryemiye adıyla kuruyor fakat bu daha çok bir tarikattan ziyade bir mezhepsel isim olduğu için birçok da eleştiri alıyor. Marjinal bazı uygulamaları var. Hazreti Meryem'in kucağındaki İsa'yı çıplak gördükten sonra kendisinin, çoğu zaman çıplak gezdiğini falan da söylüyorlar. Sikonun Sufizmi Sufizm ile ezoterik Hristiyan geleneği ve genel ezoterizm arasında kaynaşmanın güzel bir örneğini oluşturmaktadır. Michel Valson yani Şeyh Mustafa 74'te vefat etmiş bir mühtedi Paris'te diplomatik görevini yapan bir Romanyalı olan Şeyh Mustafa diye bilinen Michel Valson 1938'de Şom vasıtasıyla Aleviye'ye intisap ediyor ve Paris'in Paris hankahının başına geçiyor Aleviye'nin. Günümüzde de i̇bn Arabi hakkında önemli çalışmalar vücuda getiren Michel Kotkeviç'in tetkiklerinde de ona rehber, rehber olan bir kişi. i̇bn Arabi tedbiratını Batı dillerine tercümesini yapan iki kişiden en önemli kişi Michel alsan oluyor. i̇bn Arabi hakkında birçok eserini Fransızca'ya çeviriyor. Hilyetül Aptal, Asabül Yemmiye, Kitabül Celale, Cevabı Suali İbni Sevdek bu eserleri Fransızca'ya tercüme ediyor. Diğer bir mühtedimiz ise Titus Bukart, İbrahim İzzettin. İsviçre'nin Basay şehrinde Alman asılı aristokrat bir aileye mensup. Öğrencilik yıllarında of Schoen ile birlikte birçok kitabını okuyarak geçiriyor öğrencilik hayatını. 1934'te de Fas'ta İslamiyatı kabul edip İbrahim İzzettin adını alıyor. Yine o dönemin en meşhur tarikatı Şazeliye Tarikatı'nın derkaviye koluna imtisab ediyor kendisi ve Fas'ta bulunduğu yıllarda Arapça öğreniyor ve Karaviyyum medresesinde yapılan İhya-i Ulumiddin derslerinde katılıyor. İbn-i Arabi'nin fusus ül ile Mulay Ali el Kavi'nin risalelerini tercüme etmiş bir kişi. Önemli eser olarak tasavvuf öğretisine giriş e, eserini söyleyebiliriz. Martin Names, Ebu Bekir Siracettin. Kendisi bir İngilizce öğretmeni. 1935'te René Genon'un eserleriyle tanışıyor. E, 1937'de İsa Nureddin'e intisap ederek Ebu Bekir Siracettin adını alıyor. Yine Birinci Dünya Savaşı sonrası din hakkında ne düşeceğini bilemiyor, ruhi bir bunalımdayken René Gönönü'nün yazılarıyla tanışan bir müftedi. İsviçre'ye giderek de şunun müntesipleri arasına katılıyor. René Gönönü ve Schoen zaten hep aynı paralelde İslam'ı yaymaya çalışan müftediler. Evrensel hakikat ilkelerinin tüm insanlar ve kültürlerde ortak olduğunu kabul eden ekolün, yani peraniyalist ekolün en önemli temsilcilerinden birisi. 20. yüzyılda bir veli, antik inançlar, modern hurafeler, yakin kitabı, tasavvuf nedir? Kutsal sanat ışığında Shakespeare isimli eserleri günümüze ulaşan eserleridir. Bir bayan e, mühtedi Ewe David Ray e, Havva adıyla e, İslam'la şerefleniyor. Hukuk ve felsefe eğitimi aldıktan sonra çalışmalarını edebiyat, felsefe ve tasavvuf konuları üzerine yoğunlaştıran birisi. Mevlana ile Muhammed İçbali'nin hemen hemen bütün eserlerini Fransızca'ya çeviriyor. Mevlana'yı mürşidi olarak kabul ediyor ve böylece Farsçaya çok hakim olmak istiyor. Ve öğrendikten sonra da İslam'ın son hak din olduğu kanaatine varıp e, ihtida yapıyor. Fasta bir şeyhe bağlanmış ama o şeyhin e, kendi ismini belirt, söylediğini kendi ismini söylemesini istemediğimden dolayı manevi tecrübelerini Şeyh Atta bin Tunis'ten Tunisi e anlatarak öğreniyor. Diğer bir mühtediğimiz Eric Goffrey, hala hayatta olan bir mühtedi. Mark Pollock Üniversitesi'nde bir Arapça profesör ve İslamolog. Hep hikmeti aramış bir kişi. Çeşitli mabetlerde kalmış böylelikle. Sufizm ve Arapçayla da tanışmış. Bayan mühtediğimiz geçtiğimiz slide'da gördüğümüz üzere Eva David Ray Meyerevich ile tanışmış ve onunla fikir alışverişinde bulunup Müslüman olmuş birisi. İslam'ı kabul etmek ile daha önceki dini gelişimimi tamamlamaktan başka bir şey yapmadım diyor kendisi. Halen de Fransa'daki cami İslam'ı ve Sufilerin daha entelektüel İslam arasında bir köprü konumunda kendisi. Çağdaş dünyadaki maneviyat sorunları üzerine çalışma yapıyor. Diğer bir mühtedimiz Muhyiddin çekiyor. Kendisini ben de çok beğenerek takip ediyorum. Kuzey Amerika'da doğmuş bir akademisyen. 20, 20 yıl kadar önce tasavvufla tanışmış. Hüseyin'i Hayat Rüfai Tarikatına mensup bir mühtedi. İslam ile ilk karşılaşması gözlemci olarak gittiği bir camide yaşlı bir kadından duyduğu gizemli sözlerle oluyor. Bir cami, camide e, la ilahe illallah e, levhasıyla e, bu aydınlanma yaşanıyor. Suudi Arabistan'da verdiği bir konferansta da ahiret hayatında yaşamış bir dervişin fiziken ona görünmesiyle e, İslam'a girmiş oluyor. Yazdan kalan son gün su üstüne yazı yazmak ve gölgeler koridoru günümüze e, ulaşan çeviri yapılmış, Türkçe'ye çevrilmiş eserler. Ee, diğer bir müftedimiz e, Ian Dallas, yani Abdul Kadir es Sufi. Bu ayın başında kaybettik onu, bir Ağustosta. Ee, 1934 yılında İskoçya'da dünyaya gelen müftedi, senarist oyuncu ve tiyatrocuydu. Ee, Londra'da bir üniversite kütüphanesinde İslam yazmaları kitaplarını karıştırırken, yine e, rastgele e, olmuş bir ihtilal hallesi, duvarda beraketi Muhammed levhasını buluyor. Bu levha çevriliyor. E, İleyha'nın markasındaki yazı da onun birçok dikkatini, dikkatini çekiyor ve Şazeri Derkavi Şeyhi Muhammed İbni El Habibi'nin müridi olup adını Abdülkadir Es-Sufi olarak yeniliyor. Tasavvufu şöyle tanımlıyor kendisi. Rabbi sevmek ve onun yarattığı her şeye karşı yumuşak davranmaktır. takip böceklere bile. Onun tasavvuf tanımı bu. E, fasta seyri sülükünde ilerler ve Edindiği tecrübeyi batılı insanlara aktarmak misyonuyla da yurduna yani İngiltere'ye geri döner. 1970'ten sonra da irşad faaliyet için Avrupa ve Arap ülkelerini dolaşıyor kendisi. Biat aldığı kişi sayısı 16'ya çıkıyor. Ee, yine Derkavi Enstitüsü'nde tasavvuf kitapları ile İslam adlı bir derginin yayımına başlıyor. Bu yayın evinden Gariplerin Kitabı adlı, kendi manevi yolculuğunu, yolculuğunu anlattığı kitap da çıkıyor. İslam ve, ta, İslam ve tasavvufu bir bütün olarak geliyor Tasavvuf İslam'dır, İslam tasavvuftur bu görüşte. Ee, dini, duyanet işleri gibi bir kuruluşa indirgemeyi çok hoş görmüyor. Ee, bunu İslam'ı Hristiyanlaştırmak olarak e, algılıyor ve böyle yapan e, liderleri de küfürle itham ediyor. İngiltere'de İslam'a yeni farklar kazandırmaya çalışan Murabiton hareketinin de baş, başlatıcısı kendisi. 10 tane müftedi ele aldık ve bu çalışmamızın sonuçları olarak 20. yüzyıl Batı toplumundaki modern yaşantının getirdiği dinsiz toplumdan tatalamayan bazı şahıslar, uzun araştırmalar sonucu bazen de manevi olarak hayatlarını etkileyen, ...insanlardan veya maddelerden etkilenerek ihtida etmişlerdir. Sadece kendileri de kalmayıp yaptıkları sohbetlerle, çalışmalarla, çevirilerle... ...batıda birçok kişinin ihtida etmesine zemin hazırlamış kişilerdir. Bu açıdan da ihtiya, ihtida hareketlerinin incelenmesi, sebep ve sonuçlarının analiz edilmesi çok önem taşımaktadır günümüzde. Bu sayede de günümüzde yine İslamla, İslam'a ilgi uyandırılabilir ve İslam tanıtılıp sevdirilebilir kanaatindeyim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet. Biz teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz Kübra Hanım. 20. asırda tasavvuftan etkilenen mühtediler konusu aslında önem arz etmekte. İslam'ın tebliğ boyutunda tasavvufun ne kadar önemli bir yer işgal ettiği, yer tuttuğu Tekrar anlaşılmaktadır. Birçok birçok mühtedinin İslamla tanışmasında tasavuf tasavuf etkili olmuştur. İnşallah tebliğinizi yazılı halde de sunduğumda daha detaylı okuma görme imkanı herkes kavuşacaktır buna.